Adım Hakan Kasap, Han Elektronik Genel Müdürüyüm. Han Elektronik olarak 17 seneden beri elektronik güvenlik sektöründe Türkiye genelinde 2000 adet bağ hizmet vermekteyiz. Ana ürün konularımız elektronik güvenlik kameraları, kayıt cihazları, hırsız alarm sistemleri ve yangın ihbar sistemleridir. HANA Elektronik ilk faaliyet alanı Gazlasonpaşa'da başladı 2003 yılındaydı. Orada 4 kişilik bir ekiple başladık. Seneler geçtikçe aradan şu anda 32 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Aynı zamanda bölge distribütörlerimizde de, bölge bayilerimizde de Türkiye genelinde tamamen tüm şehirlerde hizmetlerimizi yürütüyoruz. DIA'dan daha önce kullandığımız farklı 6-7 çeşit yazılım deneyimimiz oldu. DIA'nın burada en büyük avantajı Cloud yapısı üzerinden inanılmaz bir özgürlük tanıması oldu. Cloud yapısının hızı, server gereksiminin olmaması ve en önemlisi yedekleme tarzında bir derdinizin olmaması. yazılımınıza herhangi bir şey olacak endişesiyle yedekleme problemiyle uğraşmıyorsunuz ve tamamen rahat bir şekilde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Diye en büyük farkı bizce bu oldu. Hemen hemen tüm modülleri kullanıyoruz. Var olan standart modüllerin dışında işte genel muhasebe, banka, cari Teklif modüllerin dışında tamamen satın alma ve satış süreçlerini yönetebileceğimiz ithalat modülünden başlayıp üretim modülüne kadar tüm modülleri kullanıyoruz. İthalat modülünün en büyük avantajı ithalat modülüne yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin tamamen maliyetlendirmesini de tek bir platform üzerinden hızlıca yaparak bu süreci çok hızlandırmış oluyoruz. Dian'ın en büyük avantajlarından bir tanesi o. Ve diğer bir ekstra bir özellik olarak çoğu rakip yazılımlarda olmayan teknik servis modülü de aynı platform üzerinden çalışıyor. Tüm ihtiyacımız olan modüllerin tek bir platform üzerinden çalışması bize çok büyük bir hız ve verimlilik sağlıyor. Serverumuzda 4 tane mirroring yaptığımız yedekleme hard diski vardı herhangi bir datalarımız herhangi bir şey olursa diğer hard diskten kurtarabilelim diye datalarımızı. O yılda tatile gittim. Bir telefon muhasebe programımız çalışmıyor. Teknik servisi arayalım. Geldik, döndük. 4 tane hard diskin inanılmayacak gibi dil trajikomik tarafı o mirroring yapmasına rağmen 4'ü birden çalışmıyor. Bütün datalarımız gitti. Taş devrine geri döndük. Kimden kaç para alacağımız Kaç para borcumuz, kaç para vereceğimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün makbu evraklar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hard diskleri Türkiye'de dataları kurtarabilecek bir merkez var mı? Onu araştırıyoruz. 2-3 merkezde görüşüyoruz. En sonunda İsrail bir, İsrail'de yüksek bir meblağla hard diskleri İsrail'e gönderdik. Takribi 2,5-3 ay sonra hard disklerden bir tanesinden %80 datamız geri kurtuldu. Böyle bir trajikomik hikayemiz var. Fakat DIA'da yani son 5 yıldan beri Yedekleme problemimiz, çöktü problemimiz bilgi işlemci problemimiz, server upgrade etme programımız hiçbiri yok. En büyük rahatlığı tarafı rahat bir şekilde bunların endişesini yaşamadan ticaretinize devam ediyorsunuz. DIA ile ilerlemek istediğimiz farklı projelerimiz var. Özellikle B2B tarafında DIA'nın yeni çıkardığı e-Power yeni jenerasyon B2B ile yeni bir çalışmaya başladık. Onu da hali hazırda tebrik etmek istiyorum. DIA'nın B2B tarafında gerçekten çok büyük bir katma değer katacağına inanıyorum. Bir de Power BI ile de iş zekası tarafında entegra yürümek sözü raporlama tarafında. Bunlarla da DIA'nın temel sağlam yapısı birleştiği zaman şirketimize daha veriye ve raporlamaya daha hızlı erişilebilecek bir pozisyon olacak diye düşünüyorum. Daha verimli kullanacağız DIA'yı. Artılarıyla, eksileriyle gerçekten söyleyebiliyorum bunu. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. DIA fiyat performans olarak özellikle cloud yapısı üzerinde kullanabileceğiniz çalışabileceğiniz en güvenli program olduğunu iddia ediyorum 25 yıllık IT deneyimime dayanarak. Diğer gerçekten çok büyük bir özgürlük. cloud yapısı ve hızı sayesinde bir işletmeye, bir yöneticiye veya bir patrona inanılmaz bir özgürlük sağlıyor. En basitinden tatile gittiniz, uzaktan bütün satışlara, karlara, her şeye hakimsiniz. Uzaktan bağlanabiliyorsunuz. Bütün süreçleri çok yakından sanki ofisinizde çalışıyormuş gibi izliyorsunuz. Ve bunu gerçekten verimli izliyorsunuz. Yani kopma, bağlandı, bağlanamadı, data geldi, gelmedi. Şu çok önemli bir şey. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Biz 5 yıllık bir datayı kullanıyoruz. Biz herhangi bir bayimize 2016 senesinde hangi ürünü kaç paraya satmışız? 4 saniye içinde söyleyebiliriz. Diyan'ın sayesinde. Ve hiçbir data şişmesi olmadan... Bunu söyleyebiliyoruz. Cloud yapısı, veri güvenliği, yedekleme ve server maliyetlerinin olmaması bizi cazip kıldı. Bir endişeyle girdik. Güvenlik endişesi, klotta gerçekten o hızla çalışabilir mi? Bir ilk yıl çalıştı, ikinci yıl çalıştı. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca data var içerisinde. Faturalar birikiyor, ikinci yıl tekrar çalışabilecek mi? Bunların hepsi belirsiz bir süreç. Ama zaman içerisinde gördük ki 5 yıllık datayı inanılmaz derecede hızlı, güvenilir kullanıyoruz. Onun dışında eklemeler olarak gördüğümüz diğer şeylerden bir tanesi de modüllerin full entegrasyonla çalışıyor olması. Teknik servis modülü bizim DIA'mızın içerisinde. Bütün teknik servis sürecini DIA'nın teknik servis modülüyle yönetebiliyoruz. Arızalı ürün geldi, ücretli, ücretsiz değişim, parça değişimi tamamını Teknik servis modülümüzde garantili, garantisiz hepsini onla yönetebiliyoruz. Yani teknik servis modülü bizim için burada çok önemli. Çünkü hizmet, yani sattığımız ürünün hizmetini veriyoruz. Bundan teknik servis modülüyle de verdiğimiz tüm garantili ürünlerin veya ücretli değişimlerin tamamını bütün bayilerimizin verdiğimiz hizmetlerini takip edebiliyoruz. Diya sürekli kendini geliştiriyor. Sürekli modüllerin üzerine koyarak devam ediyor. Bu geliştirme tarafı da çok önemli. Yani bizim 5 yıl önce aldığımız Diya ile şu anda kullandığımız Diya, Aynı değil. Hep her geçen gün kendini geliştiriyor ve özellik ekliyor. Bu da çok önemli bir şey. İşine özgürlük kat, işine diye kat.